Merhaba efendim. Varis muayenesinde dikkat ettiğimiz bazı noktalar var. Siz de eğer bundan şikayetçiyseniz kendinizi bir kontrol edebilirsiniz. Bir kere her şeyden evvel üç temel konu var. Bunlardan bir tanesi şikayetler görüntü, ağrı ve ödem üzerinde gelişiyor. Özellikle görüntüden kaynaklanan bir takım sıkıntılar... ...kişileri doktora getiriyor. Burada özellikle ayak bileğindeki bu mavi damarlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu mavi damarlar içerideki basıncın artışı anlamına geliyor. Bir de eğer renk değişikliği varsa... ...kanın birikimiyle beraber renkli maddelerin orada ortaya koyduğu renk değişikliği... ...kahverengi renkler size varisin ileri dönemde olduğunu hatırlatabilir. Tabii ki ödeminde çok büyük önemi var. O da şuradan... Diğer bacağa göre bir çap farkı oluyor genelde. Ve bu çap farkıyla beraber görüntü tekrar gündeme geliyor. Kılcal varislerimiz var, küçük varislerimiz, orta çapla varislerimiz ve büyük çapla varislerimiz var. Kılcal varislerimizin tipleri değişik olabiliyor. Buraya yukarıya bir bağlantı bırakacağım. Oradaki animasyonda bunların nasıl olduğunu öğrenebilirsiniz. Bir tane büyük safen beynimiz var. Ayak bileğinden başlayıp kasığa kadar gidiyor. Safen demek zaten Yunancı'dan gelen belirgin demek. Belirgin görünen büyük damar. Özellikle ayak bileğinde onu görme imkanına sahipsiniz. Bu işaretli olan yerlerde oradan yukarıya doğru çıkıyor. Bu yüzeyel sistem bir de aynı zamanda derin sistem var ve bunların aralarında da bağlantılar var. Bağlantıları görmek mümkün değil ama varislerde genellikle muayenede bu damar görülüyor. Büyük var, küçük de var. Küçük safen beyni. Ben bunu küçük varis damarı da diyorum. Bu da arkada. Arkadaki görüntüyle beraber ikisini bu resimde görebiliyorsunuz. Bir tane büyük safen beyni hemen bacağın iç yüzünde. Öbür küçük safen beyni ise arkada, dizin arkasında aşağıya doğru aşırı tendonundan ayağa doğru inen bir toplar damar. Genelde bunlar da ortaya çıkıyor. Ve... Anatomik olarak da bu büyük safen veyni ile küçük safen veyni arasında da bir takım bağlantı yerleri var. Bu bağlantı yerlerinde de bir tarafta basın çarpışsa, öbür tarafta da basın çarpışı ile beraber böyle büyük varis damarları görülebiliyor. Dediğim gibi bunlar anatomik olarak bilinen yerler. Biz de genellikle bu yerlere bakıyoruz. Onların arasında bir bağlantı var mı? Onu görüyoruz. Efendim şimdi bir de... Valiz genellikle basınç artışına bağlı olarak işte ayakta duranlarda, uzun süre hareketsiz kalanlarda, ofiste çalışanlarda, gebelerde bir basınç artışı, damar duvarında incelme ve damarda genişleme, kanın göllenmesi ardından da çeşitli düzeylerde bulunan kapakçıklarda kaçak meydana geliyor. Kapakçıkların bozulmasıyla beraber bir kapakçık bozulduğu andan itibaren aynen Panama kanalı benzeri bir sistemle bir sonraki kapakçıkta bozuluyor ve basınç artışı, kan birikimi bütün damar boyunca ilerliyor ve ilerleyince de varisin durumu daha ağırlaşıyor. Tabii ki bu konuda yapabilecekleriniz var ama belli bir noktaya geçtikten sonra artık buna çok müdahale etmek pek mümkün olmuyor. Mecburen... ...daha kötü sonuçlarla karşılaşmamak için erken dönemde bu kapakçıktaki kaçakları saptayıp ona göre davranmak gerekiyor. Ayak bileğindeki damarların belirgin hale gelmesi hem ayak bileğinin iç yüzünde olabilir hem de aynı zamanda ayağın üstünde olabilir. Ayağın üstünde bir ark var, bir yay şeklinde bir damar grubu var. O da belirgin hale gelebilir. Bir de muayenede baktığımız aksesuar bir takım damarlar var. Yani normalde pek gözlenmeyen aksesuar olarak bulunan bir takım damarlar varis nedeniyle onlar da genişleyip görünür hale gelebiliyorlar. Ve bunlar genellikle bu gördüğünüz aksesuar damar öndeki büyük safen veni ile ilgili. Dolayısıyla onda olan bir sorun direkt olarak ona yansıyor. Çünkü bunlar kasıkta aynı ana toplar damardan köken alıyorlar. Büyük varislerimiz var. Bu varisler tabii görüntü olarak çok sıkıntı yaratıyor. Bazen hiç görünmeyebilir de aşağıda da olabilir. Gördüğünüz üzere yanda kocaman bir kese şeklinde damarın genişlediğini görüyorsunuz. Düğüm düğüm oluyor damarlar, varis damarları. Biz bunlara paketler veya pakeler adını veriyoruz. Bu pakelerde o toplar damarı da bütün seyri boyunca oluşan küçük küçük pakeler demektir. Ve bu pakelerde de bize içeride bir sorun olduğunu gösteriyor. Bir takım hareketlerle bacakta damarda pıhtı var mı yok mu onları da kontrol ediyoruz. Ama sonrasında mutlaka ultrasonografi gerekiyor. Çünkü ultrasonografi de bizim bacak toplar ne durumda olduğunu görmemiz lazım. Sadece görünüm olarak bir de sınıflama yapıyoruz. Bakın sıfır hiç olmayan varisten küçük büyük varislere kadar ödeme ve arkasından yaralara, iyileşmiş yaralara kadar giden bir süreç var. Ama korkutmayayım sizi öyle hemen yara gelişimi kolay koyamam olmaz. Yıllar içerisinde olur. Önce renk değişikliği olur, son arkasından yara gelişebilir. Bu sınıflamaya göre 2'den sonra müdahale gerektiğini düşünürüz ve ultrasonografi ile beraber bunu teyit etmemiz gerekir ve ultrasonografide özellikle bir haritalama yaparız. Ve bu haritalamayla beraber de kişiye müdahale edilip edilmeyeceğini kararlaştırırız. Çaplar ve kaçak bizim için önemli müdahale kriterleri açısından. Ve ultrasonografide de bazı önemli noktalar var. Onları da size küçük kısa bir başka videoda sunacağım efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.